kanalımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar bugün sizlerle irmikli perli tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum hemen tarifimizin yapılışına geçelim malzeme listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz 10 adet baklava yufkası 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ 1 su bardağından 1 parmak eksik irmik sos için 2 yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 paket kabartma tozu, 1 çay bardağı şeker. Öncelikle şerbetimizi hazırlıyoruz. Bir tavanın içine önce şekerimizi daha sonra suyumuzu ilave ediyoruz. En son limonumuzu atıp ocağımızın altını açıp karıştırmaya başlıyoruz. Kaynana kadar karıştırıyoruz şerbetimizi. Her yandan ise baklava yufkasını kısa tarafı bize doğru gelecek şekilde tezgah seriyoruz. Fırça ile yağlıyoruz ve her tarafına gelecek şekilde irmik serpiyoruz. 2 ucundan büzüştürüyoruz fırın tepsisine dikkatlice koyuyoruz. fırına veriyoruz ve 180 derecede 10 dakika kadar pişiriyoruz. Diğer bir taraftan da sosunu hazırlıyoruz. Yumurta ve şekeri iyice çırpıyoruz. Sütü ve sıvı yağını ekliyoruz. Kabartma tozunu da ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Fırındaki tatlımız hafif pembeleşince çıkarıyoruz ve bu sosu her yerine döküyoruz. Tekrar fırına verip 30 dakika kadar pişiriyoruz. İyice kızarınca fırından çıkarıyoruz ve 5 dakika sonra soğuk şerbeti her yerine döküyoruz. Şerbeti çekmesi için bekliyoruz. Gayet pratik ve çok lezzetli bir tatlı. Afiyet olsun.